Evet goberler Şimdi 7. bölümdeydik Açı ortayı çözüyoruz arkadaşlarım Ve 6. köşe taşında kalmıştık Şimdi bu 6. köşe taşını da bir ayarlayalım Şöyle odaklanmasını da bir yapalım hemen Hop Taks güzel Bakalım ne diyor burada Evet Burada da aynen şu söylediğimiz kural ilk daha ilk soruda söylediğim kural ee, kolların oranı ayakların oranıyla aynı olacak kural. Yani sen bu soruyu şöyle çözebilirsin 10 bölü x eşittir bak hemen yazıyorum 10 bölü x eşittir 5 bölü 4 sağ kol bölü sol kol sağ ayak bölü sol ayak deyip 5 bölü 4 diye yazabilirsin. Ya da hocam böyle her seferinde oran mı yazacağız? Bakın bazen de şöyle kısaca şunu görebilirsiniz. Mesela 10 la 5 yarıya düşmüş. O zaman bu da yarıya düşecek. Demek ki x 8 olacak da diyebilirsin. Şimdi tabii her zaman böyle oranı da güzel vermeyecek. Mecbur sen oranı tek tek yazacaksın. Şimdi burada mesela yazacağız arkadaşım bak. aç ortayın kafa burada. Şunlar ayaklar demiştik. Şu bizim vücudumuz. Şunlar da kollarımız. Üstteki kola bakın x artı 4. Alttaki kol x artı 1. Eşit olacak şimdi ayakları yazıyorum. Üstteki ayak 3 alttaki ayak 2. Hemen içler dışlar yapalım. 2x artı 8 eşittir 3x artı 3'e x eşittir 5. Cevap denizden geldi. Evet üçüncü sorudayım. AD bir kenar ortaymış. Şu bir kenar ortay. Bu bir dursun elimizde. AD'yi 8 vermiş. Kenar ortayı 8 vermiş kardeşim. Dik açıdan inen kenar ortayın özelliği şu. Muhteşem üçlü dediğim özelliği yapıyor dostum ki. Hemen hipotenüsü 2'ye bölüyor. Bu birinci görevi. İkinci görevi kendi de hipotenüsün yarısına eşit oluyor. Yani bu 8 ise artık bu da 8, bu da 8. Yani toplam hipotenüs 16. Bize neyi soruyor? AB ile NC'nin çarpımı. Şimdi bakın hemen şu açı ortayımızın teoremini yapalım. Kolları, kafası, ayakları, kolları. AB bölü 16 yazıyorum. AB bölü 16 eşittir. Üstteki ayak 3, alttaki ayak NC. İçler dışlar yapınca zaten AB ile NC'nin çarpımı 16 çarpı 3'ten geliyor 48. Hemen bu soruya bakıyoruz. Şurada şunu fark ettim kayı kuralını görün bakın açı ortay gelmiş şu haşa kadar haşta kenarı ikiye bölmüş. Neydi hem açıortay ortay hem kenar ortaysa yükseklikte olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak burada altı Şimdi diyor ki BD'nin DC'yi oranı 2 bölü 3 yani 2K'ya 3K. Hemen şu açıortayı ortayı konuşalım şimdi ayaklarımız 2'ye 3 ikilik ayağı altılık kol düşmüş yani 3 katı düşmüş üçlük ayağına da 3 katı düşecek. 18 olacak burası. EC gelecek 12. Ne diyor? AB'ye 6 verdim diyor. Niye nerede bir hata yaptık? BD 2, DC 3. 2'yi pardon ya. 3'ün 3 üç katı 9 yapar arkadaşım. 18 nereden çıktı? 3'ün 3 üç katı ne dedik? 9. 6'sı buradaysa buraya da 3 kalır dedik. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet çevirdim. Yedinci köşe taşımızın birinci sorusundayım. B'de de açıortay <gülüyor> Şimdi bakın 9'a 12. Hemen ne yapacağız? Bunlar kollar. Ayaklara 9K, 12K da yazabilirsin. Ya da bu 9K ile 12 kyi hemen sadeleştir. İkisini de 3'e gır. 3K, 4K diye yazarsın. Daha kolay olur. Ve sana AC'yi, burayı 7 vermiş kardeşim. A, C, 7 ise 7K, 7 yapar. <gülüyor> K, 1 çıkar. A, D'yi istiyor. Yani 3K'yı istiyor. O da 3 yaptı. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir açıortay görüyoruz. Bakın 4'e 6. Sadeleştirerek söylüyorum. 2'ye 3 diyelim biz bunlara. Tabi burada yazamazsın 2, 3 diye. Sadece içinden sadeleştir. Kolları yazarken de 2K'ya 3K diye yazdım. Ayakları biliyordum, kollara 2'ye 3 diye taşıdım hemen bu oranı. Bak yukarıda ne yaptım? Kolları biliyordum, ayaklara taşıdım. Burada ayakları biliyorum, kollara taşıdım oranı. Peki bir de demiş ki bize AB ile AC'nin toplamı yani 2K ile 3K'nın toplamı yani 5K 15'e eşittir. O halde K3, K3 ise burası 6 burası da 9 yapar. Bizden de AB'yi istiyormuş, 6'yı istiyormuş. Geldik 3. sorumuza Yine bakın burada da açı ortayın sadece ayaklarını görüyorsunuz değil mi? Ayaklar 9'a 6. İçinden sadeleştir. 3'e böl 3, 3'e böl 2. O zaman kollarda 3'e 2 olacak. Yani 3K'ya 2K. Diyor ki bana AC'den BC'yi çıkarırsan yani 3K'dan 2K'yı çıkarttığında ki yani K kaldı 4'tür bu K. E K 4 ise burası 12, burası 8. Nereyi soruyor? 12'yi soruyor. Cevap adan. Hadi gelelim buna. Önce şu oranı yerleştirelim. AB'ye 5 diyeceğiz. 5K. Burada ters orantı var değil mi? Buna bunun yanındakini yazıyorum AC'ye de 6 yazacağım. Buna da 6K. Ve bakın bu oranın aynısı ayaklarda da olacak. Yani 5M'ye 6M diyeceğiz buraya. Bize de diyor ki AB ile yani 5K ile B N, 5M. 5K ile 5M'nin toplamı 10. Yani 5 parantezinde K artı M 10. Demek ki K ile M'nin toplamı 2. Yazalım bunu. Bizden ne istiyor? AC ile CN. AC ile CN. Yani 6 tane K ile M'nin toplamı. 6 tane 2'den bahsediyoruz. 6 tane 2, 12 yaptı. Evet, 8. köşe taşımıza geldim. Yine burada da aynı teoremi yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Şimdi önce şu oranı yerleştirelim. şuradakini. A, C ye 2. Şuraya 2K. A, B'ye de 5K. Buraya da 5K'yı yazdım. Şuna bakalım. B, D ye 3, M. D, C ye de 4, M'yi yapıştırdım. E, F nedir diye soruyor. Şimdi önce şu üstteki açıortay ortay teoremini yapalım. Şimdi şurası kesinlikle 5'in bir katı, burası kesinlikle 2'nin iki bir katı. Çünkü neden? Kolları 5'e 2 ise ayaklarda da 5'e 2. Yani buraya 5A diyelim, buraya 2A diyelim. Peki toplam 7A, BC'ye eşit yani 56'ya. 7A 56 ise A ne çıkar? 8. Demek ki A8 ise burası 16'dır, burası da 40'tır kardeşim. Bunu bulduk. Şimdi de üsttekini kapatıyorum alttan aynı teoremi yapıyorum. 3'e 4 demek ki şurası 3B şu uzunlukta 4B. Ve toplam 7B56 ise B eşittir 8 çıktı ki 3 tane 8 şurası 24 4 tane 8 şurası 32. Bak şimdi bana EF'yi soruyordu şurayı X'i. 24 ile x'in toplamı 40'a eşit oldu. Gördün mü kardeşim? 24 ile x'in toplamı 40. Demek ki x 16 olacak ki 24 ile toplanınca 40 olsun. Evet, geldik ikinci sorumuza. Şu Denizli noktasının artık ismini öğrendiniz. İki tane açıortay kesiştiyse iç teğet çemberin merkeziydi ve hatta üçüncü doğru da mutlaka açıortay olacak demiştik. Şimdi ne demiş? BD'ye 4k D, E'ye 3K diyebilirsin diyor. Dedim bunu. Hemen şu açı ortaya göre konuşursam bak. Ayakları 3'e 4. O zaman kolları 3A'ya 4A. Üstten yine açı ortaya göre konuşursam. Ayakları yine 3'e 4. O zaman kolları 3B'ye 4B. Nereyi vermiş? AC'yi bize 12 vermiş. Yani 3 tane A ile 3 tane B'nin toplamını 12 vermişse. Demek ki A ile B'nin toplamı 4 olacak ki. 3 tanesi 12 yapsın. Bizden de çevreyi istiyor. Bak çevresinde ne var bunun? 3, 7B var. 3, 7A var. 7 tane A ile B'nin toplamını istiyor ki. A ile B'nin toplamı neydi? 4'tü. 7 ile çarparsan da 28 yapar. Sorumun cevabı. Geçelim ben de 3. soruya. Evet şurayı bir konuşalım şimdi arkadaşlarım. Bakın şu üstteki aç ortaya bakın. Kolu 9 ayağı 4.5 yani yarıya düşmüş o zaman bu kol 12 ise şuradaki ayak yarıya düşecek 6 bunu bir söyledik şimdi şuradaki açıortayı konuşalım konuşalım 6'ya 15 hatta 3'e bölerek yazayım mı 2'ye 5 demek ki şurası 2K şurası 5K ve toplam kaç K yaptı burası 7K eşittir 6 4.5 daha 10.5 yaptı Demek ki K eşittir 10.5 bölüm 7. K'mız bu. Bizden ne istiyor? F, yani 2K'yı çarpalım bunu 2 ile. 10.5'u 2 ile çarparsam 21 7 yapar yani 3 yapar. sorunun cevabı da Bursa'dan gelir. Evet dördüncü sorumuzdayız. Şimdi şu oranları yerleştirelim. A, B'ye 6'yı yazacağız. 6K. BC'ye de 5'i yazacağız. 5k. AE'ye 3m, DE'ye 2m yazacağız. Peki şurada şimdi şu açıortayla başlayalım. 3'e 2. O zaman 3 ne diyelim? 3A'ya 2A. Bu 1. Şuna gelelim. 6'ya 3A demişiz. 3A burası. 5'e hatta şöyle yapalım mı? 2'şer katlarını alalım bunların. 6a olsun, 4a olsun. Şöyle diyelim. 6'ya 6a düştüyse 6'lık kola bakın bu açı orta için konuşuyor. 5'lik kola 5a düşecek. O zaman şu araya da minicik bir a kalacak. Ne istiyor? DC yani 1a, AF 6a. 1/6'yı istiyor. Cevap Adana'dan geldi. Evet çevirdik. 9 numaralı köşe taşımızdayız dostlar. Hadi çözelim burada. ABC üçgeninde BE açıortay. Tamam bu BE açıortaymış gördük onu. 45 45 bakın 90 burası toplamda 6 10 6 8 burası da 10 olacak bunu da biliyoruz. Başka BE açıortay demişti onu görmüştük. 45 45 AE bölü ED. A, E bölü E, D'yi istiyor. Tamam. Şimdi şunu konuşalım bir de. 6'ya ya. Yani burası 3K, burası 4K değil mi dostum? Kolların oranı ayaklara eşit. Ve 7K'yı biz ne diyebiliyoruz? 10. K eşittir. 10 bölü 7. Demek ki burası artık 30 bölü 7. Şimdi şu aç ortayı konuşalım bir de. Bakın 6'ya 30 bölü 7 kollarımız. Yani 6K diyelim biz buraya. Buraya da 30K bölü 7 diyeceğiz. Kolların oranı ayaklarına aynısı. Şimdi ne istiyordu? AE. AE'miz 6K bölü ED. O da 30K bölü 7. K'lar gitsin. Bunu ters çevirip çarpalım 42 bölü 30 hatta 6'ya bölelim 7 6'ya bölelim 5 7 bölü 5'miş sorumun cevabı. Evet 2 numaraya geldim artık Edirne noktasının ismini biliyorsunuz siz teğet çemberin merkezidir bu Edirne. Şimdi ne vermiş BE ile ED şuraya K demiş burası 2K'dır demiş AC nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi sen biliyorsun ki şu AE'yi çizersem. İç çemberin merkezinden geçtiği için bu da açıortay. Ve bakın ayaklara bakın 2'ye 1. Kollar da 2'ye 1 olması için 8 ise buranın 4 olması lazım. Şimdi burayı kapattım. Şu CE açıortayını konuşuyorum. Ayaklar 2'ye 1. Kollar da 2'ye 1 olması lazım demek ki burası 3 ve AC desem bu durumda 7 buldum. Hemen 3. sorumuza bakıyoruz. İkizkenar bir üçgende Yükseklik neydi? Hem kenar ortaydı hem de aç ortaydı. Tamam. BC'yi 12 vermiş. O zaman 6, 6 diyelim. Hatta burası toplamda 8 oldu değil mi? 6, 8, 13 geninden. Sonra şu 6'ya 10 oranı ayaklar, kollar 6'ya 10'sa 2'ye bölerek yazıyorum. 3'e 5. Yani şurası 3K, şurası 5K. Ve biz toplam bu 8K'yı... 6 8 13 geninden 8 diyebiliyoruz. K1. Bizden ne istiyor? DH 3K istiyor. Cevabım Denizli'den geldi. Evet dördüncü sorudayız. Açıortayları görüyoruz. İki tane açıortay kesiştiyse burası iç teğet çemberin merkeziydi. Hatta ben bu üçüncüyü çizersem bu da açıortay olacak demiştik. Şimdi AE ile ED'nin oranını 1'e 2 vermiş. Şurası K, burası 2K. Hemen bu açıortay için ayaklar 1'e 2 ise kollar da 1'e 2. A'ya 2. Ya. Bu açıortay için B'ye 2B diye de bunları yazdım. Bakın AB'ye 24 vermiş. Şurası 24. 2B 24 ise B 12'dir. Demek ki burası 12. Zaten orayı soruyormuş. 12'yi yapıştırdım hemen dostlarım. Evet. Devam edelim. 10. köşe taşındayız şimdi arkadaşlarım. 10 numarayı Koyduk şöyle önümüze. Bakalım ne diyor. Şimdi şu oranı bir yerleştirelim ilk önce. Şunların hepsine biz bir 6K diyelim. 3 tane EC. 6K ise EC'ye biz 2K yazmalıyız. 2 tane AE. 6K ise AE'ye 3K yazmalıyız. AB'ye de direkt 6K'yı yapıştırdı. Bak burada şunu gördüm. Şu küçük AF açıortayına bakın. Kolları 3'e 6 yani iki katı. O zaman 4 buçuksa burası kesin 9 olacak iki katında. Başka ne istiyor? BF 9 bulduk bunu zaten BFI. Bir de DC'i istiyor. DC'de x diyelim şuraya. Peki DC'yi de bulalım hemen. Şöyle yapalım. Bakın 6 ile şu 5 kyı konuşalım arkadaşlar. Şu aç ortayı konuşuyorum şimdi. Peki altılık kol, 12lik ayak. Yani iki katı ayak. 5'lik kol iki katı olacak on olacak x. Demek ki bu da on Toplamları da 19 geldi. Evet, 2. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Bir açıortay bu, bir açıortay da bu. Şunu görelim. AB'ye 3k derseniz diyor. BC'ye de 4k diyeceksiniz diyor. Tamam. Hemen şu büyük açıortaya göre konuşursak 3'e 4. O zaman burası da 3m'ye 4m. Şu küçük açı ortaya göre konuşursak 3M'lik ayağı 6'lık kol düşmüş 2 katı 4M'ye de 8 düşer o halde 2 katı zaten EC'yi soruyormuş 8 3. sorudayım Yine iki tane açı ortaya görüyorum Şu oranı yerleştiriyorum EC'ye 3K BE'ye 2K diyorum AD ile DB eşitmiş birbirine AD ile DB Önce şu küçük açı ortaya konuşalım Ayakları 2'ye 3. O zaman kollar 2M'ye şurası 3M arkadaşım. Şurası 3M. Peki burası da 2M o halde. Şimdi büyük açı ortaya konuşalım. 2K'lık ayağa 4M'lik kol düşmüş. Yani 2 katı kadar M düşmüş. 3'e de 2 katı kadar M düşecek. 6M olacak burası da o halde. Başka? Şimdi şuradaki açı ortaya konuşalım. 2'ye 6 oranı var. Demek ki şurası 1A. Şurası 3 katı olacak. 3A. 2'ye 6. 1'e 3. Bir de demiş ki FC yani 3A'dan DF yani A'yı çıkarırsan yani 2A'yı bulursun ki o da 2'dir demiş. A 1 o halde. A'yı 1 bulduysak e, biz buraya ne demiştik? 3A'ya ilk başta hani şu 2'ye 3 oranından 2M'ye 3M demiştik. Demek ki 3 m 3A'ya hatta o da 3'e eşit değil mi? A 1 olduğu için. 3M3, M1 bize neyi soruyor? BD. 2M'yi soruyor o da 2 yapar. Evet AD açıortay ortay, KD de açı ortay. Şu oranı hemen eşittir 6K diyelim. 3 tane KL 6K'ya eşitse 1 tane KL 2K'ya eşit. 6 tane LN 6K'ya eşitse 1 tane LN 1K'ya eşit. 2NC 6K'ya eşitse bu da 3K'ya eşit. Hemen şu açıortayı görsenize bakın. K'ya 3K. 1'e 3 ayakların oranı. Demek ki 1'e 3 de kolların oranı olacak. 10 ise bu kol 30 olacak. LB'yi 15 vermiş. LB, LB. Göremedim orayı. He, şuranın tamamı da 15. Tamam. Bu da dursun elimizde. PL'yi istiyor bizden. PL neresi? Şurayı istiyor. X diyelim buraya da Başka ne vermiş? 10, 15. PL, X'i istiyor. Peki. Bulacağız artık bir şekilde. Burası 15 ise şurayı bir konuşalım. Şuranın toplamı 25. Burası 25. Burası da 30. Bakın kollar. 25, 30. 25'i 5'e bölsem 5K burası. 5M diyeyim hatta. 30'u 5'e bölsem de 6M'de burası olur. Bunu da yazmış olalım. Sonra şuraya gelelim. 6M'ye toplam şurası 6K düştü. Bakın şu açı ortayı konuşuyorum şimdi büyüğünün. 6M'ye 6K, 5M'ye de 5K düşer. Bunu da yazdık. Şimdi şu küçük açı ortayı konuşalım. Şu KP'yi. 2'ye 5 var oranları. O zaman 2X'e 5X diyelim buraya. Ve toplam burası ne yaptı? 7x. 7x'i bize az önce ne demişti? 15. Demek ki x eşittir. 15 bölü 7. Benden şurayı yani 2x'i istiyordu. 30 bölü 7 geldi sorumuzun cevabı. Evet bu biraz karışıkmış arkadaşlar. Birkaç tane açıortay ortay yaptığımız için karışık o da. Evet 11. köşe taşındayız. Hemen bakıyoruz. 90 derecemizi gördüm. açıortaymış ortaymış. 5, 12, 13 üçgenidir bu bir kere. Sonra 5'e 12 ise kolların oranı 5K'ya 12K'dır ayakların oranı ve toplam 17 kli biz 13 diye bulduk. O halde K eşittir 13 bölü 17. Benden de 5K'yı istiyor. Çarp bunu 15 65 bölü 17 yapar. Evet ikinci sorumuz. Bakın yine bu aç ortada ayakları biliyoruz. 4'e 6. Hatta o zaman bu kol 4 bu kol 3'ün yani ilk sadeleştirerek yazdım. 4K'ya 6K'da diyebilirdim. Ben sadeleştirdim. 2K'ya 3K diye yazdım. Şimdi burada bir de Pisagor çakalım hemen dostlarım. 3K'nın karesi 9K kare eşittir. Bir 2K'nın karesi 4K kare artı bir de 10'un karesi 100. 4K kareyi bu tarafa atarsam 5K kare eşittir 100. K kare eşittir 20. K eşittir 2 kök 5 gelir. Benden de ne istiyor? AB'yi istiyor. 2K'yı istiyor. 2 tane 2 kök 5, 4 kök 5 yapar. Evet, üçüncü sorumuz. ABC ikizkenar dik üçgenmiş. 45, 45, 90. Şimdi AC'yi bize ne vermiş? 4 artı 4 kök 2. 4 artı 4 kök 2. Demek ki burası da o halde 4 artı 4 kök 2. 45, 45, 90'dan söyledik bunu. A, D nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi öncelikle şöyle yapalım mı hatta ya bunları söylemeden önce ben şu mavi kalemi alayım. Şimdi şurası K ise burası da K burası da K kök 2 idi dostlar hatırlarsanız. Ve buradaki oranın aynısı hani 1'e kök iki katı. Şurada da olacak. Yani 1'e bir kök iki olacak. Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyim ben M ile M kök 2'nin toplamı 4 ile 4 kök 2'nin toplamına eşit. Bakın burada çok benzedikleri için birbirlerine M'yi direkt 4 olarak söyledim. AD'yi soruyor zaten M'yi soruyormuş. Çok uzatmadan çözdük hemen. Evet dördüncü sorumuz. 30'u gördük 90'ı gördük. Burası 60 hatta 30, 30 diyelim. Şurası 30 30 ikiz kenar üçgendir bu. Burası da 12. 90'ı karşı 12 ise 30'un karşı 6. 60'ın karşı 6 kök 3 diyelim. Nereyi soruyor? AD'yi soruyormuş. AD'de 6 geldi. 30-60-90'dan paketledik sorumuzu. Evet. 11'e kadar geldik. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda da 12 ve devamını yaparız artık. Şöyle bir bakayım. 12'yi ve 13'de mi çözsek diyeceğim ama. Neyse onlar da bir sonraki videoda kalsınlar arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşüyoruz.